Merhaba dostlarım, ben Serdar ve e, Sanriza baştan hoş geldiniz. Burada Vuzimizin görevleri var ve burada da bir şey var. Bu büyük bir ihtimalle hava alanı e, görevleridir, değil mi? Aynen öyle hava alanı e, görevleri. Ama önce gidip bir Vuzimin görevlerini yapmak istiyorum. Evet, son bölümde hava satın aldık, uçuş okulunu bitirdik. E, azıcık acılı oldu. <laughs> <laughs> the glorious sound of a hole in one. Great shot, boss. Thanks. Not bad, Woolsey. So, the Sindaco family was behind the attempts to sabotage mm. venture. I wonder why it's only them and not the others. Probably ain't just them. Ruler of the streets: don't snitch. What we need, is to hit the Mafia casino. Yeah, mm -hmm. go jack the place. Hey, hitting a casino isn't like gangbanging. It's a whole different league. Yeah, you right. It it takes a planning, but I'm damn, she always wanted to pull a heist. What the ah, bad luck. Listen. Good to chance. You need a crew, some special equipment. Yeah, it takes some explosives. Always got to blow up shit to pull a heist. You know what? There's an open cast mine southwest of the city limits. They must have explosives. Ben gidip satın almıyoruz abi patlayıcı bu kadar şey miyiz buluruz illaki bir yerde ya. ben de yok muyum patlayıcı abicim 46 tane roket atar mermim var ya neden gidip bir tane madeni patlatıyorum patlayıcı almak için neyse böylece maden görevleri de açılır var yani yapacak bir şey yok et evet. abilerim değerli dostlarım ee, ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz Nasıl gidiyor? Ben keyifliyim, sağlığım, keyfim, havam, her şeyim yerinde. Ee, Youtube'da ara sıra shorts atıyorum artık. Böyle bir, madem böyle bir şey var neden denemeyeyim deyip ona geliştim. Belki ona bakarsınız bilmiyorum. Onun dışında podcastlar devam edecek. Zaten sosyal medyada takip ediyorsanız görmüşsünüzdür, görmüşsünüzdür çeşitli paylaşımlarımı. Artık farklı farklı yerlerde de içerik çıkarıyorum. Selam hocam. Nasılsın? I no punk homie. I no okay, hiçbir şey demeyeceksin ha yabancı. Okay. Ben ne olur ne olmaz elime alayım şuna. Taş ucuna gidip dinamit çal. Anladım. Dinamit patlatılmaya hazırlanıyor. Ha zamanımız mı olacak yani? İşçiler patlatmadan önce onu gele geçir. Sniper'ın varsa yukarıdan vurayım. Kutuları kırabilmek için ağır bir şeye ihtiyacın olacak. Abi dinamiti almak için dinamitin içinde duran... Ee... Suları kırmamamız lazım yani çok kötü. Oğlum ben nereye gireceğim lan buraya? Arabayı alalım uzam badem. Buraya kadar geldik. Değil mi? Hey Selam hocam. you're doing who's this asshole? you don't have clearance for this area where's your safety gear you don't have clearance for this area uh-huh what do you think you're doing hey that's dangerous hey you can't come down here you don't have clearance for this area where's your safety gear someone call security Dinamiti al, tabi. Ben buradan şey yapmaya devam edeyim bu zaman. Birileri fena şey yapmış. çılgınca kim? Bu çılgınca bu Öke, okey, bunu hallettik. Bak bu da bir görev tasarımı mesela. Güzel bir görev tasarımı. Yani... Fark farklı şeyler var. Çok hoşuma gidiyor bu iş. Yeni şeyler denenmeli. Oyun sektörü böyle bir yer. Sürekli yeni şeylerin denenmesi gereken bir yer. Dördüncü parçayı da aldık. Dinamitle buradan çık. Abi dinamitleri hala patlatamayacaklar mı acaba? Yani ben... Salak mıyım? Dinamitleri bam diye patlatsalar o durdukları yerden şey değil mi yani mutlak kullanarak başka bir yol bul. Anladım. Ya ben kendim de çıkabilirim ha. Çok sorun değil o. Bunu da alabilirim ama. Okey. Bunu almam gerekiyormuş. Om kum fırtınası acayip yani şu an. Hadesici yes yaptık. Geleceğimizi göremiyorum her an aşağıya düşebiliriz. Merhaba hocam ben gidiyorum izninizle. Evet çok iyi işaret ettiriyorsun gerçekten. Başardın. Dinamitlerini korumaya. Ya dinamiti patlatsalar şu an ben patlayacağım yani ben. Sadece kutuları kırdım. Evet, harika gerçekten. Üff, kum bak ya. Ah oh be. Selam. Azıcık bir şeyle birlikte işe yaradı. Bir an yapamayacağımızı düşündüm. Oğlum bu ne biçim fırtına? Bu, bu göreve mahsus bir şey mi? Yoksa bu ertan mı böyle? Wow! Hiçbir şey göremiyoruz ha. Olaya bak. Selam hocam. Ben üzerlerine geçtim. Büyük bir ihtimalle az sonra patlayacaklar ama... CJ ile konuşmaya devam ediyor arabada Sice CJ darlayan birisinin. Taş Ocakları görevlerini yapmak için geri gelebilirsin. Bir şey söyleyeyim mi? Yapalım lan. Taş Ocakları görevini yapamıyoruz şu an. Çünkü açılmadı herhalde. Ha şimdi açılmış olacak. 7000 dolar. Oh mis. Çok az lan. Çok az verdiniz. Taş Ocakları görevini denemek istiyorum ama. Yani. En yakın ev. Katalina'nın İnanılmaz. Oğlum, en yakın ev taş ocaklarına. Catalina'nın ve yine Wuzin'le. İyi bari Wuzin'le gidelim. Dümdüz bu yoldan gidersek herhalde ulaşırız gibi düşünüyorum. Bilmiyorum. Sanir Aras'ı özledim ya. Sana, hafta boyunca Sanir oynamayı bekliyorum gerçekten. Araya başka oyunlar sıkıştırmaya çalışıyorum. Böyle yani çok tekrar düşünmeyelim istiyorum. Ama yani bu oyunu oynamak bambaşka bir şey. Haydi bakalım. Ee, maden görevlerini yapalım biraz. Madem açtık, maden açtık, <gülüyor> ee, gidip maden görevlerini yapacağız. Kendi çukurumu e, kazıyorum diyebilirsiniz. Meselenin bu meseleden çıkıp nereden gidiyorum ben şu an? Okey normal gidiyorum. Meseleden çıkabileceğim, çıkabileceğim en şey bu. bir e, kendimizi gidecektik bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dostum bekle. Dostum, a bütün şehir açılmış. Okey, ben açmadım bütün şehri yani. Böyle oldu bilmiyorum. Aa, o zaman eee GSC. Aa burada da ee, şey var. Hmm. O on buralarda bir yerde ee, mini vardı hatırlıyorum. Ama önce al bakalım. Gel kal hocam. Gel bakalım hocam. Ayan gel gel gel gel sana eski şeylerimi göstereyim. Bak tekme bunları Whoa whoa oh, oh, whoa oh, oh, whoa oh, oh. whoa whoa sen benim whoa whoa whoa whoa whoa whoa. Oh oh bütün silahlarımız her şeyimiz yerimizde biz dayak mıydık az önce ne ol lan? Aaa! Rezillik! Herif beni yumrukluya yumrukluya dövdü! Abi bütün arabalar aynı. Bir biri kırmışlar yani. Bu araba buraya yanlış girmiş. Canım sıkıldı benim şu an. Oh! polis ezmediğim için çok mutluyum. Ben polis değil de pilotu ezdim. Çok mutluyum bunun için. <gülüyor> İnanılmaz canım sıkıldı ya. Herif bir yumruk attı. Canımızın yorusu gitti ya. O bu kadar güçlü mü? Sensei bana da öğret. Sensei. Ey güçlü yüce Sensei'yim. Bu arada madem ölünce hiçbir şeyimiz gitmiyor. Ben salacağım yani. Çok gerek yok mu şu an? En son save'i şey yapmaktan. <gülüyor> Wow, tam bir kadının ihtiyacı olan her şeyi sende dedi az önce. Hocam, beni hey, şeyin olarak al lütfen. Vur hey. uh. vur vur vur vur vur vur vur. Eski usul yumruk, yumruk. Hiç hiç tekme tokat falan yok. Yumruk, yumruk hocam aynen. CJ grocery'de Street'te nasıl öğrendiyse öyle şey yapacağız. Homilerinden, ee, brotherlarından nasıl öğrendiyse şey yapacağız. Hayır, hayır, hayr, oho, oho, oho, hayır, hayr hayr, Şimdi kardeş. Bu işte bir sıkıntı var. Bu işte büyük bir sıkıntı var. Ben seni döverim. Ben seni döveceğim. Ben seni dövmeye geliyorum. Amuneş'in var mı lan yolda bir zırkmış bir şey aldım. Yok. Ben seni döveceğim ya ilk başta. Bir dakika bir dakika bir dakika ya böyle olmaz. Ben bu oyundaki birçok şeyi öldürdüm, dövdüm, yok ettim, çeteyi dağıttım, yeri soydum, iş yeri ka aldım, kazandım falan. İnsan dolandırdım. Ben bir tane Karateci'den dayak yemeyeceğim. Yani ben sonra kaybetmeyeceğim. Ben seni yeneceğim. O çok belli. Sensei hey, <gülüyor> merhaba. Allah'ın Hakkı 3'tür diyerek. Yumruk. Yumruk. Böyle seninle dolaşacağız, bütün renkleri dolaşacağım oğlum, dünyadaki bütün renkleri dolaşırım seni yanına kadar. Grost Street Style bu. Grost Street Style. <gülüyor> ha, oh, oh çok korktum, <gülüyor> oh be, oğlum çok korktum yine yenileceğim diye, gerçekten Allah'ına kış bu yani. <gülüyor> Bu ne ya? Bu böyle bu, bu, bu değil senin yaptığın hareket ama ya. Yerden saldırma. Ya sen bir böyle dizine vurdun. Dizine vurdun, dizine ben onu istiyorum. Ağzını vurdun mu kırdın yani? Ağzına tükürdün dizine. Dizine vuruk. Bu, bu mu bu kadar mı? Yeni hareketler mi öğrendim? Eee um... deneyimle mi? selam. Bak domuz kafa diyor bana. Oo! Oo! 3 hamlede gitti. Tabii ki evet. tabi ki evet. Yine bingo ya burası. Neden sürekli bingo var ya burada? Zip, zip de olmaz. Zip ya Binko istemiyorum. Başka bir yerde yok mu? Başka bir şey. Gel sana giderim. Gerçekten AVM AVM dolaşıyoruz. İstediğimiz giysiyi giysiyi bulana kadar. Fazla gerçek hayat olmaya başladı şu an böyle stres yapmaya başladım. Nerede nerede o ceket falan gibi kafaya girmeye başladım. Bir sweatshirt vardı burada. Nereye gitti o? Deliçi şey yapmaya başladım. Böyle şey dersiniz ya. bu güzelmiş ama daha sonra alırım." falan dersiniz ya. Aha en sonunda daha sonra aldırırlar gerçekten de. Bitmiştir yani. Yoktur artık. Tükenmiştir. Başka satmıyorlardır. Yo, o karar böyle üzerinize çöker. Şey olursunuz böyle, ama ben, ben onu alacaktım. Ben onu alacaktım, ben onu alamadım ve bu yüzden şu an... Aa, sabır ben. Ne? Hayır, ah Victim, hah, okay Victim. Victim biraz daha böyle sokak serserisi falan, okey, tamam. Lasyon turası serseri olarak da takılırız. Ağırlığımızı koyarız ortaya, ağırlığımızı. Ya, kılık ben mi? Gelmişken bir şeyler değiliz. Hah, Victim, ah, oh, şöyle yeni, yeni giysiler ya. Şöyle artık kamyoncu olmayalım ya yani kamera sıkıntı yoktu yani Lasontros'ta madem. Okay. Haydi bakalım. Siyah ceket, lockdown, Medotti biker bakalım bu neymiş. Yes. Bu yığımızın altına artık şöyle güzel bir sakal girecek. Tunnel snakes rule be. Tunnel snakes rule. Leather pants, leather chaps, siyah pantolon, jean shorts, leather pants ne? O deri pantolon çok Dur bakalım. Daha iyi belki pantolon buluruz. Diğeri leather chaps mı? kabus myself ah ıı siyah pantolon gri pantolon bu çok kötü olacakmış gibi geliyor bu, bu, bu, bu, bu ne lan bu ne siyah pantolon böyle bununla daha kötüse gidip en sona deri pantolonu okuyor olacağız yapmışız gibi duruyor sanki Öyle hissediyorum. Ee, i̇lginç şeyler hakkında konuşuyorlar şu an dışarıdakiler. Keşke böyle bir ayna olsa bir. Yerde. Şu an kendimizi görmeden alıyoruz. Ha bu çok iyi hissettiyim. Ben bunu alacağım falan kafasında alıyoruz. Nasıl göründüğümü bilmiyorum ama umurumda değil çünkü şu an harika hissediyorum gibi değerliyerek alıyoruz. Devam hocam, devam, devam, devam, devam. You, Güzel. Sir. Motorcu olacağız çıkacak. 1050 dolar harcadık buraya. Az önceki şey görevinin bütün parasını yiyeceğiz galiba. Cowboy, biker, snake skin. Snake skin ne ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir ihtimalle yine biker boots alacağız ama Cowboy boots'u da görmek istiyorum. <gülüyor> okay. Biker boots. Evet. Çık çıkıyor ya. <gülüyor> tamam, <hadi> onu domdom. <gülüyor> estetik zevkten yoksun bir oyuncuyum ben. <gülüyor> CJ'de estetik zevkten yoksun bir karakter, bir bir siyah bere mi? Siyah şapka. Siyah bere'nin asılmış bakalım. Ooo. <gülüyor> Yok. Yok 60'lara dönmek istemiyoruz teşekkürler. 50'lere 60'lara dönmek istemiyoruz. Bilmiyorum hangi yıllardayız artık. Kırmızı böre Of. Ooo. Oh, Ooo. Oh. Sanırası. Sanırasın Definitive Edition'da oynarken kesinlikle ha, fantezi yapacağız yani. Kesinlikle fantezi yapacağız. İmkanı yok benim artık. CJG'di ciddi bir şekilde giydirebilirim. Definitive Edition'da oynarsak inşallah bir gün. E, fantezi yapacağız. Siyah şapka. Bu sanırım en iyisi. Aynen. Yine şapka taktık ama olsun. Artık Los Santos'a geri döndüğümüzde şey yaparız. Evet. Bir de gözlük lazım şu an. Gözlük lazım şu an. Black Shades. om kötüymüş ya Black Shades. Bir de Green Tint diyor. diğer de yeşil bir ihtimalle gerek yok. Bizim şu anki gözlüğümüz iyi. Uh, chains ne? Silver chain, gold chain. Ben sanırım gümüşe gideceğim ya ama altın daha iyi midir? Bilmiyorum. Ben gümüş seviyorum ya. 540 dolar. Bas! Bütün görev kazanımlarını buraya harcadık. Burdum kaşınıyor. burdum çok fena kaşınıyor şu an. Saat bakalım saatimiz ne? Altın, gümüş, gümüş. Gümüş her zaman daha çok sevmişim. İni iyice scale bir şey yaptık. CG'yi. Ama CJ ağır oldu gerçekten. Gerçekten de ağır oldu. Tamamısın. Um... tamamız. Bir de berbere gidelim. De Görüşürüz dostum. Kendinize iyi bakın. Üst katında hiç çıkmamıştım. Ne var ki üst katta? Hiçbir şey yok. Korkmaktan, kaçmaktan çok haklısınız. Aa buraya kadar gelmişken ben bir pizza yerim ben bir pizza yerim. Hatta kocaman bir pizzayı gömeriz. Pizza stack. Gel bakalım. <gülüyor> daha daha önce sizi soymaya çalıştığım için üz üzgünüz ama e, şey yaptık yani dersimizi aldık. Saltada değil teşekkürler. Bana çöp verin ben yiyeceğim. Aynen öyle teşekkürler. Enjoy, Burada bir şey olayı var. Buraya falan girebiliyorsunuz. İnanılmaz mesela şöyle Hygiene Artwork Hijyenle ilgili bir şeyler yapmışlar ama Falan mesela ilginç Bana ilginç geliyor arka taraflara girmemize izin verdikleri Şeyde çok ilginç geliyor Los Santos'un Polis departmanına girebiliyoruz Las Venturasına girebiliyor muyuz bilmiyorum ama girmemizin için hiçbir sebep yok yani... Hiçbir pratik sebep yok. Görev falan da yok. %100 tamamlamak için... Gereken şeyler de yok. %100 tamamlamanın ötesindeki şeyler için de bir şeyler gerekmiyor oraya. İlginç bir durum yani. Hocam geç sen. Ben şurayı alacağım çünkü. Neden burayı alacağım? Sadece söylemek istediğim için şu an çünkü... Bir şeyler yaptık ettik. Olum Buradan nereden giriliyor lan? Aa. Şu an sadece sevilemek istediğim için buraya giriyor. O nereden giriyor buraya? Ha şuradan giriliyor. Girişi kaçırmışım ben de gerçekten. Bakın bisikletimiz de var ne güzel. Ucuz olsun burası da artık. Aa, 10 bin dolar okey ucuzmuş. Buraya hemen bir yarışta hallederiz. Seyrede bakalım CJ, çok öldün, çok dayak yedin. Ama artık yeni bir insansın. Güzel. Explosive situation ha? Bak bisiklet gitti. Şimdi bize bir berber lazım. Burada bir berber var. O berbere gidebiliriz. Yani bir su içeceğim, çünkü susamışım. Okay. Berbere gidip bir de böyle bir sakal bırakırsak Güzel olur. Ha benim sakalmış şey olsun diye göstermiyorum. Ben sadece üşendiğim için. Tıraş olmalı yani. Yarın bir gün veya bugün bir yere tıraş olacağım. Odası Öğrenmeniz gereken bir bilgi... Oo, bu ne kadar? Burayı da almak istiyorum ya. Ne kadar? 6.000 dolar mı? Otel odası. Aldım. 6.000 dolar satın aldım. 6.000 dolarla otel odası satın alınabiliyor mu? Otel odasını satın alabiliyor muyum 6.000 dolarla? Ben alırım. Güzel bir şey çünkü. Wow, yani. Otel hizmetleri hala geçerliyse... Hadi bakalım. Hadi. Gay Gordon's Butik Berber. Hocam sende sakal yoktur ya. Sarı saç, pembe saç. Aynen sende sakal yok ya. <gülüyor> Görürüz kendini bak. Aa şöyle gidiyor siçey. Başka bir berber. Yok mu oğlum burada hiç? Bütün şehirde biber berber mi var? Gerçekten mi? İnanılmaz. Yok mu lan başka bir yerde bir berber var. Bütün berberler aynı mı? Bir tek şey mi? Öyle kesiyor. Old Groom öyle kesiyor. Tükür Ben ona gideceğim. Hocam geri dönüyorum. Reese, Reese, Reese. Senin gibi berber bulamadık, Reese. Hiçbir yerde yok. Aynen, Reese. Hocam, o Afro, Sezar ve şey nasıl acaba? Evet. Şapka? Hocam, şapkaydı mı? Tıraş ettin. Big Smoke'nin trasha ihtiyacı varmış. Big Big Smoke'nin trasha ihtiyacı var. Evet. Sen merak etme. Ben onu ben onu güzelce trash edeceğim. Big Smoke'ı güzelce trash edeceğiz. Öyle güzel cıratlarla şeyler. Denizle ilişki seviyesi. Bebeğim, kusura bakma. Şehirden sürüldüm yani. Şehirden sürüldüm yani abi ne yapayım? Şurada bir sevgili... Aha burada yok burada önce şey yapayım. Heh. Tam halimize şimdi gireceğiz. Haydi bakalım. Ses gelmiyor şu an ses yok. Heh. Oh be çok korktum. Ee, victim. Hats aynen. Aa, aynen siyah şapka hocam. Dayak atmak için geriden düzeyceği, dayak atmak için. <gülüyor> aynen böyle olan çekilirsiniz. Herkes için çok hoş olur gibi. Ee, yok Las Venturas, teşekkürler, aynen. İzleyelim bakalım. Uçuş yolculuğunu atlamak için boşlukta şuna basabilirsiniz. Hayır hayır hayır, ben bunu izlemek istiyorum. Korkuyor insan azıcık azıcık korkuyor. Bütün bütün yolculuğu izleyecek miyiz acaba? Bu şehrin çok yakını musun ya? Gerçekten bütün yolculuğu izleyeceğiz galiba. Okey izleyelim. Ses konusunda lütfen feedback verirseniz yine her zamanki gibi az mı, fazla mı ona göre yine bir şeyler ayarlarız. Sinematik kamerayı alıyor gerçekten. Her şeyi izliyoruz. Oğlum tamam mı? In, i̇n artık aynen. İneceksin değil mi? Güzel. Yani motora gelirdik yoksa. Ne kadar verdik ya bilete. Ben bilete ne kadar verdiğimizi görmedim. Neyse buradan görür müyüz acaba? Beni buranın önüne mi getirir? Siz çöktü biz gelene kadar. Sen ne kadar? 500 dolar. Öf. Please, me. Mesela bakın burada... ...fark edilmiş bir bulmamız azıcık zor. Çünkü... Çünkü çok içerideyiz. Ama burada yarış yapamıyoruz. O maden görevlerini yapacağım dedim. Hiç yapmıyorum gerçekten. Takılıyoruz böyle, sahnesinin içinde sadece takılıyoruz. Aaa! Maksimum height mi? Burada da hiç, hiç araba yok abi? Belki içeride araba vardır. Şurada bir yerde inşaat sahasının etrafını çevresinde. Abi hiç mi araba yok? Nasıl insanlarsınız siz? Nasıl seyahat ediyorsunuz ya? Toplu taşımayı kullanmayın bu kadar ya. Yok, toplu taşımayı kullanın da. Çok topluysa kullanmayın. Ya yağımız azaldı. Nasıl yağımız nasıl azalabilir ki yani? Camper, camper dur dur dur dur dur dur dur. Okey çık, çık bakalım arabadan. Tahmin şimdi nereye gidiyoruz? Şu an şeye gitmiyoruz. Ee... Sanfi'ye gidiyorsun. daha tamam. Şey açılıp kapanıyor. Şimdi nereden gideceğiz? Bütünümüz bu şekilde gideceğiz. Camper. Listede yazan araçlardan biriydi. Bu yolu böyle kullanarak buradan bu şekilde şuraya gidiyoruz. Ee, Import-Export. i̇thalat İth ihracat. Lütfen çarpmayın arabaya. Para kazanacağım ben buradan. i̇thalat ihracat yapacağız. Yapıyoruz arabalarla. Yani o görevleri bitirmemiz gerekiyor. Yüzde yüz bitirmek için. Bunun nereye gideceğiz? Burada? Oğlum ben yanlış yerden gidiyormuşum ya. öf Sağa dön, sağa. Mesela burada şeylere de bayılıyorum böyle. Çölün sağına, soluna böyle... İliştirilmiş küçük yerleşimler, duraklar falan var ya. Ben bunlara bayılıyorum ya. Ben böyle şeylere bayılıyorum bu arada galiba. YA tüküreceğim AMA YA Aa oğlum ben bunu Sprey ile boyayıp verebilir miyim acaba böyle bir şeyimiz var mı Mesela San Andreas harcamak için o kadar fazla seçenek var ki Araba alabiliyorsunuz, ev alabiliyorsunuz, silah alabiliyorsunuz Ya çok daha sayamayacağın bir sürü şey var giysi o bu falan GTA 4 yok abi GTA 4 yok yani bir, bir noktadan sonra okey tamam iyi o zaman falan gibi <gülüyor> Moda giriyorsunuz Ben burada ineyim. Yüz dolar gitti şimdi mesela. Acaba bize ne kadar verecek? Acaba işe yarıyor mu? Arabayı tamir ettirmek. Hayır sakın! Sakın! Ha şurada illaki çarpacağız. Şu noktada yapacağımız bir şey yok çünkü gerçekten çok dik bir... Ha, bu aracı Easter Basel'in limanına götürebilirsin. E, öyle miymiş? Gerçekten çok teşekkür ederim. Öyle yapayım bari. Madem böyle yapabiliyoruz değil mi? Mantıklı olan şey, götürmek. Sürüş tecrübesi. <gülüyor> Kullanması o kadar zor bir araç ki sürüş tecrübe arttı. Onu ihraç edilecek araçlardan birini getirdim. Okey. Gerçekten atırsız gibi buluyoruz. Oğlum arkada geçtiğimiz aracın o araçlardan biri olduğunu eminim ama... Bunları daha sonra tamamlayacağız. O araçları daha sonra tamamlayacağız. Bir yayında tamamlarız artık onları. Biz sadece serevini yaparız orada o araçları teker teker tamamlarız çünkü yani 3 liste var. Biz sadece birincisindeyiz şu an ve toplamda 3 liste var. 3 listenin birincisinin sadece 3 aracını aldık. Listede yer araç daha var, diğeri listede 10 ara, e, araç daha var yani 20 araç. Bizim yani 27 araç bulmamız gerekiyor. Oyun bitirene kadar e, biz önümüzde denk gelen araçları toplaya toplaya ilerlesek bile 27 araç bulmayız. Önden bir kutmanda da yaparız, bilmiyorum. Bakalım. Aa, buranın görevden yapabiliriz ama artık onu başka bir videoya bırakacağız. Asıl buradan girmem gerekiyor. Ben buradan girdiğimi sanmıştım. Dur dur dur dur. Teşekkürler. 15 dolar daha aldık. Kendimiz artık bir McDonald's beni sunabiliriz. Okay, iyi bakalım. Sonraki görevi gidelim. Haydi bakalım. Hit me. Are you sure, man? Yeah, I'm going for <gülüyor> a five card hand. Come on. Okay. Here. I'm a stick. What you <gülüyor> got? How would I know? You tell me. Not good, man. You got a 47 bad luck for me, you know? When I play the other guys, I always win. Boss, take a look at these two chips. One's a fake. That's amazing. You didn't even touch him. No, I just took a guess. Why else would he come in with two chips and sound so worried? You take a look. Oh, yeah, the dragon on this got the sunglasses and a white stick. Insolent <laughs> bastards! I'll make sure the cashiers are extra vigilant. It's dostum sen rahat ol. İyi bakalım bu görevi umarım şey yapmayız. Şehir yerindeki fabrikaya gitmiştin, aksattığından emin ol. Anladım. bu fabrika nereden fabrika? Burada, uf, uzakta. Ben gidip üzerime bir çelik gerek almama gerek kalmalı burada varmış zaten. Hayat çok güzel bazen. Gerçekten. Anladım. Okey! Devam edebiliyoruz. Artık, o burada ne var? Yıldız mı var? Aynen öyle bir yıldız var. Ya bir oyunun detaylarını bu kadar hatırlamazsın artık gelmiyorum yani bilmiyorum. Fazla hatırlıyorum. Bu kadar hatırlamam gerekiyor. Ama güzel oyun. E güzel oyun işte olay o. Çok güzel oyun. Çok güzel oyun ve büyük saygısızlık yaptılar yani oyunu. Definitive Edition'ı bu kadar kötü bir şekilde çıkarmak diyeceğim. <gülüyor> Yani şu detayı vermeden şey yapar. Ya güzel oyun evet. Yani güzel oyun ama ıı, Biliyorum bazı noktalarda ayakları çok geri basmıyor gibi. <gülüyor> Havada kalıyor yani anladınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Moldaşlikte tecrübesi artıyordu da artıyordu. Daha önce bu kadar artmıyordu ya. Oğlum bu ne biçim bir kombinasyon ya, neyse okey. Bir şehrin diğer ucunda bu yer ya. Ben bu görevi neden baştan baştan yapıyorum? Aaa bir an o çöküyordu bu. Görev. Yok lan o bu değildi. O bu değildi, o bu değildi. İnşallah bu değildir. Fabrikanın önünde korumalar var. Onları görünmeden fabrikaya girmeye çalış. Okey. Aldım bunu bu arada. Oğlum, katana vardı ya. Girdim. Ben öylece girecek miyim içeri? Hey! Who's this prick? Bu kim lan? Bu kim lan? çıkayım. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar şeye sahip olmanın güzel bir yanı. Uzaktan uzaktan halledebiliyorsun. Kim ah. sıkıyor lan? Filmski olum şey attınız Aa şerefsize bak. Git Aracım da hazır. Arkamdan beni hazırlıksız yakalar Aa ben yanamıyorum zaten. He he he. Şerefsizler sizi. Alın bakalım. Yıldız, ha? Hemen hallederiz hocam. Bitti. Kaybettiğim tek cam motor kazası sırasında oldu. Bu da benim aptallığım ama... Hallettik. Bazen işler bu şekilde biter. Rahat rahat. Bu resmen memleketimi hatırlattı. Belki memleketim hakkında... Düşünmeme gereken bazı şeyler vardır. <gülüyor> Burası onu hatırlattıysa. Ama üzücü bir şekilde evet. Memleketim ve e, ile e, ilgili ne? Memleketim ile Las Venturas arasında çok fazla, çok fazla benzer şey var. Üzücü. <gülüyor> Yok türlü geldik. Garaja mı gireceğim yine? Garaja girmem gerekiyor abi. E girelim okey. bey görüşürüz benim görevim bitti. Garajdan çıkan arabayla mı konuşmam gerekiyor? illaki Hey Hocam camı açarsan daha iyi olacaktır Görüşürüz. Polis. Aa polis çok casual bir şekilde dolanmaya çalışıyor. Oooo ya ben de <gülüyor> park edecek yer arıyordum ama aracın yok ama <gülüyor> <gülüyor> öyle mi? Falan böyle çok ilginç. Last us, polisi. Gerçekten... İlginç yani. et evet, değerli dostlarım, değerli hafıklarım, çok teşekkür ederim bir bölümü daha katıldığınız için. E, CJ'in bir bölümüne daha benimle birlikte olduğunuz için ah ah ah şu, ah hemen buradan şey yapabiliyormuşuz. Şu Las Venturas manzarasından sizlere veda edeceğim veya dur. Daha güzel bir yerden şey yapayım. Şöyle yapayım ki şurası da çıksın. Heh. Aynen çok kötü bir manzaram olsun. <gülüyor> e, Like'larınızı beğeni dilediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, açıklamalarda bir takım başlıklar var. İlginizi çekebilecek şeyler, e, seveceğiniz şeyler e, onlara bakabilirsiniz. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle bay bay.